Merhaba, son videomuzda tek bir mal ya da hizmetin satıldığı çok basitleştirilmiş bir ekonomi işledik Şimdi genel olarak biraz daha karmaşık bir ekonomi düşünelim Diyelim ki ekonomistler bu ekonominin birinci yılında üretilen mal ve hizmet bedelini 100 birim olarak belirlesinler Aslen doğru rakamları çarpıp bölerek yarattıkları indeks 100 olmuş Diğer yılların fiyatlarını birinci yıla göre ölçebilmek için bu işlemi yapıyorlar. Diyelim ki ikinci yılda bu indeksi kullanarak fiyatların 110 olduğunu fark etmişler. Bu öyle çok da kolay yapılabilecek bir şey değil. Şayet bir önceki örneğimizde olduğu gibi sadece bir mal veya hizmet, mesela elma olan bir ekonomi söz konusu olsaydı bu çok kolay olurdu. Sadece, elmanın 50 kuruş olan fiyatının 55 kuruşa çıkmasını dikkate alırdınız ki gerçek hayatta bu kadar basit olmuyor çünkü muazzam büyük sayılarda mal ve hizmet söz konusu Bazı fiyatlar artarken bazı fiyatlar düşüyor Nitekim, mal ve hizmetlerin miktarları da değişiyor Birinci yılda sunulan, fakat ikinci yılda artık üretilmeyen mal ve hizmetler olabiliyor veya birinci yılda olmayıp ikinci yılda ortaya çıkan mal ve hizmetler olabiliyor. Bu videonun hatırına biz ekonomistlerin bunu hesaplayıp söyleyebildiklerini varsayalım. Eğer birinci yılın genel fiyat seviyesi 100 ise şimdi 110 olmuş. Başka bir deyişle fiyatların %10 pahalandığını düşünelim. Bu değeri bulmanın kolay olmadığını biliyorum. Bunun kolay bir şey olmadığını tekrar hatırlatarak bu nispeti bildiğimizi varsayalım. Reel gayri safi yurt içi hasıla ile nominal gayri safi yurt içi hasıla arasındaki bağıntıyı nasıl şekillendirebiliriz? Reel gayri safi yurt içi hasıladan bahsederken ikinci yılın reel gayri safi yurt içi hasılasından bahsediyoruz aslında. Ne zaman reel gayri safi yurt içi hasıladan bahsedilirse Bilin ki, belirli bir yıldaki fiyatlar taban alınarak hesaplanmış bir gayrisafi yurt içi hasıla söz konusudur. Bu örnekte, ikinci yılın real gayrisafi yurt içi hasılasını, birinci yılın parasına dayanarak düşünüyoruz. İkinci yıl, hangi mal ve hizmetleri üretmiş olursak olalım, birinci yılda aynı fiyatlarda olsalardı ne olurdu diye düşüneceğiz. Bu bize ikinci yılın reel gayri safi yurt içi hasılasını vermiş olacak. Öyleyse aslen bir orandan söz ediyoruz. Şuraya yazayım bunu nominal gayri safi yurt içi hasıla, yani ikinci yıl parasıyla hesaplanmış ikinci yıl gayri safi yurt içi hasılası bölü diyorum birinci yıl parasıyla hesaplanmış ikinci yıl reel gayri safi yurt içi hasılası. Bu orantının, ikinci yılın fiyatlarının birinci yıla oranıyla eşit olması gerekiyor. Bu da 110 bölü 100 Şimdi sizlerin bir saniye oturup düşünmesini istiyorum. Burada aynı mal ve hizmetleri ölçüyoruz. Reel gayri-safi yurtiçi hasıla onları birinci yıl fiyatlarına göre değerlendiriyor. Nominal gayri-safi yurtiçi hasıla ise bu değerlendirmeyi 2. yıl fiyatlarına göre yapıyor Dolayısıyla mal ve hizmetler 1. yıla göre %10 daha pahalanmıştır Nominal gayrisafi yurt içi hasılanın reel gayrisafi yurt içi hasıladan %10 daha büyük olması gerekir Yani birebir aynı oranda olmalılar Herhangi bir cebir işlemiyle bunu sağlayabiliriz. Şimdi İkinci yılın nominal gayrisafi yurt içi hasılasından bahsediyoruz Ve bu ifade üzerine konuşuyoruz İki tarafı da real gayrisafi yurt içi ile çarparak şöyle diyebiliriz Nominal gayrisafi yurt içi hasıla eşittir 110 bölü 100 çarpı real gayrisafi yurt içi hasıla Bunun ikinci yıl nominal gayrisafi yurt içi hasılası ve bunun da Birinci yıl parasıyla hesaplanmış ikinci yıl reel gayrisafi yurtiçi hasılası olduğunu unutmayalım. Bu eşitliğin her iki tarafını da 110 bölü 100'e böleriz. O zaman eşitlik ikinci yılın nominal gayrisafi yurtiçi hasılası bölü 110 bölü 100 eşittir ikinci yılın reel gayrisafi yurtiçi hasılası şeklinde olur. Buraya da gayri safi yurt içi hasıla yazmayı unutmuşum. Nominal gayri safi yurt içi hasıla. İkinci yılda fiyatlarda genel bir artış olmuş. Buna fiyat enflasyonu deniyor ki burada da açıkça görüyoruz. Real gayri safi yurt içi hasılayı bulmak için ikinci yıl nominal gayri safi yurt içi hasıla fiyatlarının oranına bölerek değerini düşürüyoruz. Esasen onu fiyatlardaki yükselme miktarına bölüyoruz. İkinci yılın fiyatları bölü birinci yılın fiyatları yani 1.1. İkinci yılın nominal gayrisafi yurt içi hasılasının değerini düşürerek birinci yılın fiyatlarına göre hesaplanmış olan ikinci yılın reel gayrisafi yurt içi hasılasını buluyoruz. İşte bu sebeple. Tam buradaki bu rakam, düşürücü etken olarak, yani gayri safi yurt içi hasıla deflatörü olarak adlandırılıyor Herhangi bir yılı temel olarak alıyorsunuz Burada temel alınan birinci yıldı 1985 veya 2006 bu yıllardan herhangi biri olabilir Gayri safi yurt içi hasıla deflatörünüz temel almış olduğunuz yılla bağlantılı olacak Temel alınan yılın fiyatlarını 100 olarak öngördüğünüzde, deflatörünüz bu yıl fiyatlarda nasıl bir değişim olduğunu size gösterecektir. Zamanda geriye doğru da gidebilirsiniz. Birinci yıldan bir önceki yıl belki deflatörünüz 85, belki fiyatlar daha ucuzdu. İkinci yılda fiyatlar düşedebilir, aslen bir deflasyon oluşabilir ve ikinci yılda deflatörünüz 98 olabilir. Bu değeri deflatör denilmesinin sebebi ise genelde zaman aktıkça enflasyonlar oluşmakta ve nominal gayri safi yurtiçi hasılanın değerini düşürmektedir. Genelde böleniniz birden daha büyük bir rakam olacaktır. Reel gayri safi yurtiçi hasılayı elde edebilmeniz için yüzden daha büyük bir rakamı temel almış olduğunuz yılın değeri olan 100'e böleceksiniz.